şey olarak MSC Aerospace şirketiyle bir ortaklık gerçekleştiriyoruz. SJ-30 uçağının üretimi Türkiye gelecektir. 2024'de de ilk uçak Türkiye'den çıkacaktır. Gitar Bey, şu ister Uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bu noktaya gelmiş olmaktan çok mutluyuz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İstanbul Airshow'da 4 yıllık aradan sonra havacılık sektörü bir araya geldi ve bugün çok önemli bir imza töreni gerçekleştirildi. Hatırlayacaksınız bundan birkaç ay önce ben bir video hazırlamıştım. Sino serisi uçakların bir Türk şirketi tarafından alınması, imalat hattının Türkiye'ye gelinmesiyle ilgili sonunda bu anlaşma imzalandığı ve anlaşmayla ilgili birinci ağızdan detaylı bilgileri size aktaracağız. Merhabalar öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Büşra Nurişiner, BMA Havacılık yatırım Ayşe'nin genel müdürüyüm. Uçak mühendisiyim. Ee... Ee, burada çok önemli bir yatırım gerçekleştiriliyor. Daha önceden sizlerle konuşmuştuk, haberini yapmıştık ama bugün e, burada artık nihai hale getiriliyor. Biraz detay alalım mı sizden? Ne zaman bu fabrika kurulacak? Neler yapılacak Türkiye'de? Normalde bu proje 2 yıldır süren bir proje, yatırım çalışma, yatırım aşaması vardı. Şu anda resmi olarak Haziran 2022'de BMH Havacılık ve AŞ'yı kurduk ve ilk anlaşmamızı MSC Aerospace ile yaptık yatırım e, e, yani hukuki anlaşmalar bittikten sonra 2023'te Aslında şu anda başladı ama resmi olarak 2023'ün ilk çeyreğinde tüm uçağın jig ve kitlere Türkiye'ye gelecek e, fabrikalarla anlaşmalar yapılmaya başladı e, küçük pazarlı havacılık e, baş proje ortağı üretim e, orada başlayacak daha sonra e, şu anda e, hani montaj son montaj hattını ee, hangi havalimanında hani yapma konusunda şu an 3 seçeneğimiz var onun kararı veril, veriliyor ee, parçalar OSA altyapısındaki tüm e, OSTİM'in havacılık kümesi olan OSA'daki Osta'da, e, şirketlerle anlaşmalar yapılacak onlar üretilecek son montaj hattı havaliman, havaliman yakında bir hangarda yapılacak ee, uçak montaja girdikten sonra testleri e, başlayacak ondan dolayı biraz daha atıl bir havalimanı tercih ediyoruz ee, uçak yeşil olarak e, buradan Türkiye'den havalanacak, Amerika'ya gidecek, Amerika'da sertifikalandırma süreci bitecek, e, müşterinin isteğine göre boyanacak ve satılacak. Şimdi iş yetleri, pazarı dediğimiz zaman gerçekten e, iş adamı kendine özel bir uçak istiyor. İçinde, koltuğunun derisinin renginden Aynen. boyasına kadar. Bu konuyla da ilgili en önemli altyapı Amerika Birleşik Devletleri sahip hatta şöyle bir örnek vereyim size Kanadalı Bombardier veya Fransa'da Dassault şirketi de üretim yaptıktan sonra uçakları yeşil green deniyor buna boyanmadan içi olmadan sadece bir dış e, yani pilotların uçağı kokpiti düşünün ama kabini bomboş oraya gidiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor çünkü işletlerin ana pazarı Amerika Birleşik Devletleri biraz da uçağı tanıyabilir miyiz? Ee, Cyberjacket CJ30 1986 yılında Edward Steingarten tarafından tasarlandı. Ee, biz şirket olarak <gülüyor> ee, iyi aile kötü yola düşmüş iyi aile çocuğu diyoruz. Bu şeyi biraz. E bize tarih, de bir fırsat yani tarih açısından. Tarihçesi biraz e, komplike ama e, sonuçta günümüze kadar geldi. E, Türkiye için çok büyük bir fırsat olacak. Çünkü tüm lisans haklı, üretim haklı, tasarım hakkı bize ait olduğundan dolayı e, uçağı istediğimiz gibi ilerleyen zamanda SJ-35, SJ-36 e, olarak tasarlayabileceğiz. Istediğimiz, i̇stediğimiz modelde. Şu anda İ ve güncellemeleri yapılıyor. IVX güncellemeleri şöyle. SJ-30i, normalde sj 30 Tire 2 uçağı şu anda uçmakta mevcut hani havacılık dünyasında her zaman güncellemeler gerçekleşiyor aviyonik güncellemeleri motor güncellemeleri şu anda aviyonik güncellemesi ve motor güncellemesi devam ediyor CG30i versiyonunda aviyonik güncellemeler olacak CG30x versiyonunda aviyonik ve motor güncellemeler olacak uçağın özellikleri 2500 deniz mili seviyesinde menzil. Yani var. İstanbul'dan çıkıp nereye uçabilir müşteriler? İstanbul'dan Dubai'ye, İstanbul'dan Londra'ya, İstanbul'dan. Ee... South Africa, Güney Afrika'ya Afrika <gülüyor> uçabilir nonstop. Normalde işte Los Angeles, New York arası 2008 yılında üç tane dünya rekoru var bu uçağın. 2008 yılında Los Angeles, New York durmaksızın uçtu. Goose Londra'ya durmaksızın uçtu. Londra'dan Dubai'ye durmaksızın uçtu. Bu üç rekoru sahip şu anda. Uçak, Kaç koltuk kapasiteli uçak? Uçak yedi koltuk kapasiteli, tek pilota sertifikalı. İki, iki pilot, beş yolcu şeklinde. Ama isterseniz yolcu uçağın tek pilota sertifikalı olduğu için kokpitte de uçabilirsiniz. O çok zevkli oluyor. <gülüyor> 41 bin fite kadar deniz basıncı seviyesi düşmüyor ki bu çok önemli bir şey kalp rahatsız olan bir insan için kabin içi basınç düşmediğinden dolayı hiçbir şekilde basınç hissetmiyorsunuz normalde biliyorsunuz herhangi bir uçağa bindiğiniz zaman indiğiniz zaman inanılmaz baş ağrısı veya bir yorgunluk oluyor bu uçakta böyle bir şey mevcut tabii değil. mevcut uçakların yaklaşık 8 bin fit kabin evet. irtifaları var evet. bu uçakta adeta deniz kenarında aynen. çay içer gibi fazla basınca kalmadan uçabiliyorsunuz aynen, aynen. denedim test ettim ve hiç Hiçbir şekilde indiğim zaman o yorgunluk hissi olmadı. E, 49 bin fize kadar maksimumda e, maksimuma çıkabiliyor. E, diğer özel diğer bir özelliği de hava trafiğinde beklemiyor. Yani siz buradan kalktığınız anda direkt e, Gulf Stream seviyesinde direkt çıkabiliyorsunuz ve e, hava trafikte beklemediğiniz için de istediğiniz yere daha erken varabiliyorsunuz. Sizlere başarılar diliyoruz. Herhalde ana satış pazarı Amerika Birleşik Devletleri olacak ve evet. tüm dünyadan da siparişler almaya başlayacaksınız. Evet. Resmi açıklamanız İstanbul'dan sonra nerede olacak? Resmi açıklamamız MBW 2022 18-20 Ekim fuarında olacak. Orada bir resmi basın açıklaması yapacağız. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Projenin Ankara'da olması gerçekten havacılığımız açısından büyük bir önem kazanıyor bununla ilgili. E, sizi öncelikle tanıyabilir miyiz bu ile ilgili? Ben Mithat Şahin, şirketin yönetim kurulu başkanıyım şu anda. E, bu uçak projesini Ankara'ya getirmek, başta Ostim olmak üzere e, nasıl bir katkı sağlayacak Ankara'ya? Biraz onları öğrenebilir miyiz sizden? Evet. Ya, Ankara'da tabii havacılıkla ilgili çok ciddi bir altyapı var. Biz özellikle bu altyapıya güvenerek böyle bir projeye girdik. biz şu anda bu proje için çok ilave yatırım gereksinimi olmadan mevcut kapasiteyle bunu üretme şansımız var. Bu Türkiye'ye de çok büyük faydalar sağlayacak. Özellikle Ankara'daki bütün bu sertifikası olan firmalara yeni iş imkanı sağlayacak. Yedek parça tüm parçalardan çünkü bu uçağın yaklaşık 18.600 parçası var bu parçaların büyük kısmı Türkiye'de üretilecek. Ve bu sektördeki rakipler açısından da onların da orta dönemde Türkiye'ye gelmesinin önünü açacak. Yani her alkanda Türkiye'ye çok büyük fırsatlar getirecek diye düşünüyorum havacılık açısından bu uçak size belki dünyada başka imalatçıların yerinde açacak dediniz. Ostim olarak biraz büyüklüğünüz aklında bilgi verirseniz Ostim'de neler yapılıyor? Çünkü gerçekten Türk savunma sanayinin, havacılık sanayinin görünmez kahramanlarından perde arkasında çok fazla parça imalatı, sistem geliştiriliyor burada. Evet. Yani Türkiye gerçekten çok dinamik bir ülke. Çok belki bilinmiyor ama havacılık sektöründe Ostim'de yakın yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım var yani. yani kendi doğrudan bir markamız yok ama böyle muazzam bir potansiyel var çok ciddi firmalarımız var yani bu sayede Türkiye'de bir markaya kavuşmuş olacak ve ve ilk defa belki Türkiye'de bir sivil uçak üretilip ihracat yapılmış olacak. Merakla bu uçağı da bekliyor olacağız. Biz de çok heyecanlıyız. Yani bir tarafta da Atatürk'ün hayalini de gerçekleştirmenin de heyecanlı yaşıyoruz. Yani belki onu da Türkiye'de gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Umarım bu proje daha da büyür. Farklı modellerinde Ankara çıkıştı belki kabinini de siz yaparsınız. Çünkü Austin olarak gerçekten elinizden gelmeyen yok desem yeridir. Tabii tabii. Yani bu uçağın know-how'unu buraya getiriyoruz. Dolayısıyla yani uçağın çok farklı versiyonlarını da tasarlayabiliriz. Daha büyük uçağını da tasarlayabiliriz. Yani Türkiye'de gerçekten çok büyük bir mühendislik gücü de olduğu için o anlamda çok alternatifler olacaktır. Yani Türkiye bu firma çok değer katacağını düşünüyoruz yani. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.